Hepinize merhaba teknoloji oku takipçileri ben Mehmet Mehmetcan. Bugün sizlerle Roblox'ta nasıl oyun yapılacağını göstereceğim. Roblox bildiğiniz üzere popüler oyunlardan biri. Roblox'ta farklı farklı oyunlara girip oynayabiliyorsunuz. Roblox Studio'yu indirip kendi oyununuzu yapmayı göstereceğim. Roblox'ta indirmek için ilk önce www.roblox.com'u açıp linke tıklayıp ilk hesabınızı kurup açlayacaksınız. Roblox'u kurduktan sonra Roblox Studio'yu indirip Roblox Stüdyo'yu açmanız lazım olacak. Roblox Stüdyo'da neler yapabileceğimizi göstereyim. Şimdi gördüğünüz üzere burada parkur, sim, city sonra çimen, at at sonra kuleler, saraylar gördüğünüz üzere Roblox Stüdyo'nun içerisindeyiz. Buradan seçeceğimiz şey çimenli boş düz yüzey. Giriyoruz. Açıldı. Gördüğünüz üzere kodlama gibi bir sürü ekran geldi ekranda böyle çim yüzeydeyiz görüyorsunuz burada oyununuza ne eklemek istediğinizi göstereceğim mesela araba eklemek istiyorsanız kar yazalım yazdık çıkan farklı farklı arabalar Ferrari Lamborghini Bugatti sizin sevdiğiniz arabalar var mesela bir tane süperkar var onu seçelim şu şekilde aldık. iki tane geldi. Sonra onu yerleştirmek istediğimiz için alıyoruz. İstediğimiz yere koyuyoruz. Yanına geliyoruz. Bu şekilde araba çim yüzeyimize gelmiş oluyor. Şimdi başka bir şey yapmak istiyoruz arabadan. Mesela canavar yapalım zombi. Aldık. Bir tane böyle büyük zombimiz oluyor. Zombi alıyoruz. Kim yüze yerleştiriyoruz. Ve görüyorsunuz şu an zombi var. Bir tane de ağaç koyalım. Ağacı aldım. Şöyle yerleştirdim. Zombi araba ağaç üçü güzel bir tane şey oldu. Şimdi play diyoruz. Play diyelim. Oyunumuz başlıyor. Açılıyor şu an. Açılma kenarındayız. Başladı. Şimdi burada oyunda zombi var. Zombi ve arabalar var. Şimdi arabaya binebileceğiz. Gördüğünüz üzere. Ağaç var bir de koyduğumuz. öyle arabaya binelim. Bindik. Böyle araba çalışıyor. Arabayı sürebiliyorsunuz. Ya da zombinin yanına gidelim mesela. Bidelim. Zombinin yanına gidelim. Zombi de gördüğünüz üzere bize saldırıyor. Yoksa zombiyi saldırmamız için kodlayabiliyorsunuz yukarıdan. Bir de ağaç koymuştuk. Ağacımıza da çıkabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi reset diyelim. Resetledim. Kurmak istediğiniz alanı seçmek için burada bir sürü parkurlar var. Obe, City, Wester, Prime, Disneyland gibi bir sürü seçenekler var. Mesela siz benim gibi çimen bir düz alan kurmak istemiyorsanız ya da parkur yapmak istiyorsanız parkur seçeneğine tıklayıp parkuru açabiliyoruz. Şimdi parkur açılıyor. Parkur açıldı. Burada benim göstermediğim bir sürü şey var. Mesela parkuru böyle hazır bir şekilde geliyor. Parkura başka bir şeyler yerleştirebiliyorsunuz. Start butonunu alabiliyorsunuz. Mesela burada bir sürü şey var. Mesela oyunu başladı. Parkur yapmayı deneyelim. Böyle başladı. Parkur açılıyor. Parkura mesela parkurdaki şeyleri silebiliriz. Ben yapayım mesela şimdi parkuru. Yapıyorum. Böyle space. Diye. Böyle. Mesela buraya doğma butonu. Burada bir sürü kareler. Üzerine atlayıp yapabiliyoruz. Mesela ben şimdi A ekleyeceğim parkuruma. Ağacı ekledim. Ağaç düştü. Zombi ekleyeyim ya da. Zombi ekledim. Aldım. Şu şekilde. Buraya bıraktım zombi. Buraya geldiğimizde zombi bize saldırmaya başlayacak. O yüzden mesela sonda puan almak istiyoruz. Puan seçeneğinden puan alabilirsiniz. Ya da başka bir şeyler olabilir. Şimdi oyununuzu kaydetmek istiyorsunuz ve Roblox'ta oynanmasını istiyoruz. Sekmeyi kapatmadan önce bize Save to change to obe Yani sizin parkurunuzu kaydedelim mi diyor. Yes diyoruz. İstediğimiz kolesöre, indirelenlere şimdi ben bunu kaydedeceğim. Kaydettim. Artık bu kaydedilmiş oluyor. Şimdi oyunumuzu yaptık. Oyunumuzu yaptıktan sonra ne olacak? Roblox'a nasıl gidecek? Oyunu yaptıktan sonra, kaydettikten sonra stüdyoda o otomatik olarak kendi hesabımızın altında Oyunuz çıkıyor. Şimdi yaptığım oyuna girelim. Açıldı. Bu oyunda bu şekilde böyle kapı, ev, bir sürü şey var. Böyle saatim var elimde. Bu oyunda böyle dağlar yapabiliyoruz. Dediğim gibi koyabiliyoruz, köprü koyabiliyoruz, koyabiliyoruz. Bu şekilde kendi oyununuzu yapmış oluyorsunuz. Oyunda şimdi adanın içinde tek başınıza bir eviniz oluyor. Bir de el feneriniz. Başka yazlar var mesela buralarda başka kapılar, başka evler. Bunları toplayıp öyle başka bir şeyler yapmayı deniyoruz. Böyle dağlarda bu şeyler bunlar ya. Fener mi oluyor? Gece olursa mesela fenerim oluyor. Yoksa denizde su toplamak gibi bir sürü şey yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Roblox'ta kendi oyununuzu nasıl yapabileceğinizi anlattık. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.